Bugün 16 Kasım 2021 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcundaki ay güne hevesli ve cesur enerjiler veriyor. Bugün Akrep burcundaki güneşle Kova burcundaki Jüpiter arasındaki dik açı kesinleşiyor. Özgüvenimiz yükselirken abartılı ve kontrolsüz davranışlara da eğilimli olabileceğimizden dikkatli olmalıyız. Beklentilerimizdeki bencil ve inatçı tutumları dengelemeye çalışalım. Durumları kişisel algılamak yerine daha objektif ve soğukkanlı olmak önemli olacaktır. Öyle saatlerinde Koç burcundaki Ay Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak. Duygusal olarak daha zorlayıcı ve baskı yaratan enerjiler ortaya çıkabilir. Zararlı duygular ve saplantılı düşünceler de yoğunlaşabilir. İlişkilerde duygusal manipülasyonlar görülebilir. Bazı konulardaki bakış açımızı dönüştürmemiz gerekebilir. Değişime direnmek yerine kendimizi akışa bırakmak daha doğru olacaktır. Akşam saatlerinde Akrep burcundaki Güneş ile Koç burcundaki Ay arasında oluşacak sert açı duygularımızla isteklerimiz arasında çelişki yaratabilir. Duygusal dengesizlikler ve memnuniyetsizlikler yakın ilişkilerimizde de gerilim yaratabilir. Ay saat 18.50'de boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerini önemli işlerle ilgilenmeden sakin ve dinlenerek geçirebiliriz.